Homojen olmayan, sabit katsayılı, ikinci mertebenen doğrusal diferansiyel denklemler çözmeye hazırız. Peki bunun anlamı nedir? Şuna benzeyen bir denklem demek. a çarpı ikinci türev artı b çarpı birinci türev artı c çarpı fonksiyon eşittir gx demek. Bir örnek çözmeden önce ilginç bir şey göstermek istiyorum. Homojen olmayan denklemin genel çözümü, homojen denklemin genel çözümü artı tekil bir çözümdür. Bunun anlamını birazdan açıklayacağım. Diyelim ki h, homojen bir denklemin çözümü. Bu iyi bir seçim çünkü h zaten homojen kelimesinin ilk harfi. Homojen için bir kısaltma olmalı. Bunun anlamı nedir? A çarpı h'nin ikinci türevi artı b çarpı h üssü artı c çarpı h Eşittir sıfır. H'ın çözüm olmasının anlamı bu. H, yani H, homojen denklemin genel çözümü diyelim. Bunu çözmeyi biliyoruz. Karakteristik denklemi alırız ve reel ve karmaşık kökleri buluruz. Böylece genel çözümü buluruz. Eğer başlangıç değerleri varsa, yerine koyup sabitlerin değerlerini buluruz. Sabitlerin değerlerini. Peki, şimdi G'nin çözümü olduğunu düşünelim. Hayır, G'yi burada kullandım. Sesli harf kullanmak istemiyorum. J diyelim, J. J'nin bu diferansiyel denklemin bir tekil çözümü olduğunu varsayalım. Peki bunun anlamı nedir? A çarpı J'nin ikinci türevi artı B çarpı J üssü artı C çarpı J eşittir Gx. Öyle değil mi? x'i tekil çözümü olarak tanımlamış olduk. Şimdi size x artı x'in bu denklemin çözümü olacağını göstereceğim. Bu ifade, homojen olmayan denklemin genel çözümü olacak. Başlamadan önce nasıl bir mantık yürütebiliriz, onu düşünelim. Buraya h koyunca 0 elde ediyoruz. j koyunca da gx elde ettik. Topladığımızda ise 0 artı gx elde edeceğiz. Yani gx elde edeceğiz. Şimdi size bunu göstereyim. Buraya h artı j koymak istiyorum diyelim. a İkinci fonksiyonun toplamının ikinci türevi eşittir. ikinci türevlerin toplamı a, o zaman a artı b çarpı toplamın birinci türevi, artı c çarpı fonksiyonların toplamı. Amacım, bunun g x'e eşit olduğunu size göstermek. Peki, bu nasıl sadeleşir? h'lı h'li terimleri bir araya toplarsak, a çarpı h'ın ikinci türevi, artı b çarpı h üssü, Artı c çarpı h artı jli terimleri birleştirelim. A çarpı j'nin ikinci türevi artı b çarpı j üssü artı c j c j, evet. Peki h ve j'nin tanımlarına göre bu neye eşit olur? H'nin homojen denklemin çözümü olduğunu söylemiştik. Yani bu ifade sıfıra eşit. Burası sıfıra eşit. J'nin tanımına göre, peki bu neye eşit? J'nin homojen olmayan denklemin tekil çözümü olduğunu da söylemiştik. Yani bu ifade g(x) e eşit. O zaman buna göre, h artı j'yi diferansiyel denklemin sol tarafına koyduğumuzda, sağ tarafta gerçekten gx elde ediyoruz. h ve j'yi böyle tanımlıyoruz ve kx eşittir hx artı jx diyoruz. Genel çözüm böyle. Denklemin en genel çözümünün bu şekilde olduğunu ispatlamadım ama mantığını anladınız, umarım. Değil mi? Evet, umarım anladınız. Çünkü homojen denklemin genel çözümü en genel çözümdü. Ve buna sadece sağ tarafta gx'i elde etmemizi mümkün kılan bir tekil çözüm ekliyoruz. Kafanızı karıştırmış olabilir biraz, o yüzden gerçek sayılarla bir örnek yapalım. Sanıyorum böylesi daha makul, daha mantıklı gelecek. Size j'yi bulmak için bir de teknik öğreteceğim. Peki, tekil çözümü nasıl bulduk? Diferansiyel denklemimiz şöyle. y'nin ikinci türevi eksi 3 çarpı birinci türev eksi 4 çarpı y eşittir 3e üzeri 2x. İlk olarak homojen denklemin genel çözümünü bulmak istiyoruz. Örneğimizde bu hx olurdu. Yani, y'nin ikinci türevi eksi 3y üssü eksi 4y eşittir 0'ın çözümünü bulmak istiyoruz. Karakteristik denklemi alalım. r eksi 4 çarpı r artı 1 eşittir 0. 2 kök r eşittir 4 veya r eşittir eksi 1. Genel çözümümüz eksi yg diyelim c1e üzeri 4x artı c2e üzeri 1x veya eksi x. Pekala, homojen denklemi çözmüş olduk. Peki, sağ tarafta bize bu sonucu veren jx'i nasıl buluyoruz? Burada durup bir düşünelim. Bu yöntemin adı, belirsiz katsayılar yöntemi, belirsiz katsayılar katsayı. Şöyle diyoruz, öyle bir fonksiyon seçeyim ki, İkinci türevine, birinci türevinin ve fonksiyonun katlarını eklediğimde e üzeri 2x elde edeyim. Bu fonksiyon ve türevleri e üzeri 2x'in katları olmalı, öyle değil mi? Yani tahminde bulunuyoruz. Değişik fonksiyonların ve türevlerinin katlarını alıp toplasam, çıkarsam ne elde ederim diye soruyoruz. e üzeri 2x veya e üzeri 2x'in bir katını elde ederim. Burada, bulacağımız iyi bir tahmine j veya tekil ye diyebiliriz. Burada tekil ifadesini, başlangıç değeri olan denklemlerden biraz farklı anlamda kullanıyorum. Bu çözüm, bize sağ tarafı veren çözüm. a çarpı e üzeri 2x olarak bir çözüm seçeyim. Tahminim buysa, bunun türevi eşittir 2a e üzeri 2x. İkinci türevi de 4a e üzeri 2x. Bunları yerine koyup a'yı bulursam, tekil çözümme elde etmiş olurum. İkinci türev bu. 4 a e üzeri 2x eksi 3 çarpı birinci türev. Yani eksi 3 çarpı bu. Eksi 6 a e üzeri 2x eksi 4 çarpı fonksiyon. Eksi 4 a e üzeri 2x ve bunun tamamı 3 e üzeri 2x'e eşit e üzeri 2x'in sıfıra eşit olmadığını biliyorum. O yüzden iki tarafı buna bölebilirim. Dışarı alalım. e üzeri 2x'lerin hepsini yok edelim. Sol tarafta 4a ve eksi 4a kalır. Bunlar birbirini götürür ve eksi 6a eşittir 3 kalır. İki tarafı 6'ya bölersek, a eşittir eksi 1 bölü 2 buluruz. Evet, tekil çözümümüzü bulduk. eksi 1 bölü 2 e üzeri 2x. Homojen olmayan denklemin genel çözümü, bu tekil çözüm artı homojen denklemin genel çözümü olacak. Bunun en genel çözümü olduğunu söyleyebiliriz. Y diyeyim. c 1e üzeri 4x artı c 2e üzeri eksi x artı bulduğumuz tekil çözüm. Yani eksi 1 bölü 2e üzeri 2x. Süper. Neyse, birkaç örnek daha yapınca yöntemi anlayacağınızı düşünüyorum. Sonraki örneklerde e dışında bir fonksiyon kullanırız. Polinom ve trigonometrik fonksiyonlarla da işlem yaparız, falan filan. Bir sonraki videoda görüşürüz.